Evet, sevgili oğlaklar, Mayıs ayına biraz içe kapanık, biraz e, yorgun başlayabiliriz. Çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyebiliriz. Ancak 4 Mayıs'tan itibaren daha aktif olacağımız zamanlar başlayacaktır. İlk üç gün biraz daha kendi içimize yöneldiğimiz zaman dilimleri olacağını tahmin ediyorum sevgili oğlaklar. Evet, e, 6 Mayıs'ta Güneş ile Neptün'ün 60'lık bir açısı var. Bu sizin 3. ve 5. evlerinizde gerçekleşecek bir açı. Dolayısıyla iletişim konusunda kendinizi çok daha rahat ifade edebileceğiniz, belki medya yayınla ilgili bir iş icra ediyorsanız çok daha e, marjinal güzel şeyler üretebileceğiniz, üretimde çok güzel şeyler elde edebileceğiniz. Ee, şifacı bir etki olarak yorumluyorum. Güzel bir gün 6 Mayıs'a iletişim konusunda gayet kendinizi çok net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ee, 7 Mayıs'ta Merkür'ün Plüto'yla karesi var. Ee, Merkür Koç Burcu'nda olacak. Plüto oğlak Burcu'nda olacak. Yani sizin burcunuzda. Dolayısıyla aile içinde yuvamızın içinde anne babayla kardeşler ve eşle agresyona girmemeye, yanlış anlamaya çok müsait olacağız bu dönemde arkadaşlar. İletişime dikkat etmekte fayda var. Cümlelerimizi seçerek kullanmakta fayda var. Çünkü herkes manipülatif bir şekilde üstümüze gelebilir veya biz bir şekilde çok nasıl diyeyim, çok iddialı konuşmalar yapıp yanlış anlaşılabiliriz ailemiz tarafından. 7 Mayıs'ta bu etkiye dikkat edelim. 8 Mayıs'ta Venüs-Neptün Neptünle karesi var. Yine Üçüncü eviniz ve aynı zamanda altıncı eviniz etkili olacak. Belki işle ilgili bir takım yazışmalarda, sözleşmelerde sıkıntılar olabilir. Bu dönemdeki e-mail'lerinize, sözleşmelerinize dikkat etmekte fayda var. Bazı yanıltıcı, aldatıcı şeyleri fark edemeyebiliriz. Bir şey imza atmadan önce, bir maili göndermeden önce lütfen birkaç defa kontrol edelim. 8 Mayıs civarında sevgili oğlaklar. Evet 9 Mayıs'a geldiğimiz zaman Güneş'in Jüpiter'le karşı olduğunu görüyoruz. Güneş Boğa Burcu'nda Mayıs ayı boyunca biliyorsunuz. Jüpiter ise e, bir yıl boyunca Akrep Burcu'nda kalacak. Sizin 5 ve 11. evlerinizi aktive ediyor bu e, açı. Dolayısıyla e, bireysel olmak ve toplumda olmak, toplumun içinde olmak veya birileri için bir şey yapmak ve kendin için bir şey yapmak arasında... Gitgeller yaşayabileceğiniz, çatışmalar yaşayabileceğiniz, yani bulunduğunuz çevrenin e, menfaatiyle kendi menfaatinizin çatıştığı durumlar yaşamanın söz konusu olabilir. E, bu hususta da dikkatli olmakta, tedbir elden bırakmamakta fayda, fayda olacağını düşünüyorum. 12 Mayıs'ta Güneş'in ile bir üçgen açısı var. Siz yine kendi burcunuz ve e, boğa burcundan tesir aldığınız için, Dediğim gibi yaratıcı olarak bir meslekte bulunuyorsanız yani kendiniz icra ettiğiniz bir yeteneğiniz varsa veya çocuklarla ilgili bir gündeminiz varsa veya riskli bir yatırımınız varsa gayet olumlu süreçlerin yaşanacağını söyleyebilirim sevgili Oğlaklar. 12 Mayıs civarı olumlu görüyorum. Ancak 12 Mayıs akşamında iletişime dikkat etmemizde fayda var e, agresyona açık enerjiler söz konusu 12 Mayıs'ın akşamında. Evet 13 Mayıs'ta Merkür ile Uranüs Koç burcunda kavuşuyor. Bu sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla e, ailevi konularda bazı ekstrem durumlar yaşanabilir. Belki ani bir taşınma kararı olabilir. Belki ani, aileye yeni birisi katılabilir. E, oldukça ani bir şekil olabilir veya ee, sıra dışı bir takım gelişmeler, ani durumlar, sürprizli durumlar yaşanabilir sevgili oğlaklar. 13 Mayıs civarında. 13 Mayıs akşamında Merkür Boğa'ya geçiyor. Ay Boğa'ya geçiyor ve 15 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. Toprak grubunda gerçekleşecek için bu yeni ay sizi de etkileyeceğini düşünüyorum. Boğa sizin 5. evinizi temsil ediyor. Demek oluyor ki sizin bu ay gündeminizi meşgul eden, belki çocuklarla ilgili meseleniz, belki kendi yeteneklerinizi ortaya koyarak icra ettiğiniz ee, bir riskli yatırımınız veya işiniz, belki sahnede ve göz önünde olduğunuz, kendinizi sergilediğiniz bir ortam veyahut kendi istekleriniz, kendi hayalleriniz veya aşk ilişkiniz, romantizm, keyif aldığınız konularla ilgili durumlar 15 Mayıs'ta artık e, pik noktaya geliyor ve artık bu konuda yenilik yapmanın e, adımları atılıyor sevgili oğlaklar. Artık 15 Mayıs'ın akşamında Uranüsün de Boğa burcuna gelmesiyle beraber gerçekten sıradışı e, durumlar yaşamanız olası. Belki e, spekülatif e, durumlar yaşayabilirsiniz. E, bu şekilde para kazanmanız söz konusu olabilir. Yani çalışarak değil de atıyorum faizden veya şans oyunlarından veya dediğim gibi kendinizi birden bir konuda sergilemek, sahnede bulmak isteyebilirsiniz. Bir yeteneğinizi keşfedip o hususta ilerlemeye karar verebileceğiniz gibi aniden çocuk kararı da verebilirsiniz veya çocuklarla ilişkiniz çok farklı bir boyuta geçebilir. Bu dönemde dediğim gibi sıra dışı ilişkilere çekilmeniz de olasıdır. Zaten Uranüs 7 yıl boyunca burcunuzda kalacak. Bu alanda keyif aldığınız konularda değişimler yaşayacaksınız, dönüşümler yaşayacaksınız. Ve bunun ilk adımı 15 Mayıs'ta gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. Evet 18 Mayıs'tan Merkür ile Satürn'ün güzel bir üçgen açısı var. yine. Beşinci ev konularınız ve kendinizi ifade ettiğiniz, kendinizi sergilediğiniz alanlarda gerçekleşecektir bu açım. E, ve 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin altıncı evinize artık e, bu keyif aldığımız, eğlendiğimiz, kendimizi sergilediğimiz alandan çıkıp birazcık daha koşturmacaya, birazcık daha iş hayatına, günlük mücadelelere, sağlığımıza, e, iş ortamımıza odaklanmaya başlayacağız önümüzdeki bir ay boyunca demek oluyor sevgili oğlaklar. Evet, 25 Mayıs, 24 Mayıs hali olumlu günler olmasının yanı sıra 26 Mayıs'ta ufak tefek zıtlaşmalara karşı tedbir almamızda fayda olacağını düşünüyorum sevgili oğlaklar. 29 Mayıs'ta dolunayla kapatıyoruz ayı. Yay burcunda gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin 12. evinizde. 12. ev gizli kalmış meseleler, yarım kalmış konular, sizin bilinçaltınızı, ruh durumunuzu etkileyen ancak kimseye Açıkça anlatamadığınız, paylaşamadığınız sizi işten içe kemiren konulardır. Bu konularla ilgili artık bir kapanış enerjisi söz konusu. Artık bir şeyleri değiştirmeye karar veriyorsunuz. Belki geçmişten kalan bir ilişki, geçmişten kalan bir dost kazığı sizi sürekli zihninizde meşgul eden konu her neyse. Bunu kapatacaksınız artık ay sonunda ve artık bu alanlara dediğim gibi yeniden bir revizyon getirecek ve belki kendinizi medite edecek yeni teknikler bulabileceksiniz belki eski hesapları yarım kalmış meseleleri açıp bitirebileceksiniz sevgili oğlaklar evet ay sonunda daha aktif daha çalışkan bir enerjide olacağını söyleyebilirim son iki günü ayın özellikle umarım her şey gönlünüzce olur eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın sevgili oğlaklar.